Merhabalar, ben Cevahir. E, Winch'de dokümanların da e, bir ürün ağacı gibi aynı e, bir structure'ını oluşturabiliyorsunuz. E, bununla ilgili çok hızlı bir örnek göstereyim. Örneğin benim kualtı dokümanımda PPAP dokümanlarım var ve bu PPAP dokümanı birçok dokümandan oluştuğunu düşünelim. Zaten PPAP dokümanları birçok dokümandan oluşuyor. Şu şekilde. E, Webup dökümanına tıklayıp Structure'a geldiğimde Burada bakın dökümanın altında e, alt kırılımını görüyorsunuz ve yani bunun altında Control Planı, Process FMI'si, PSV'si, Audit Report'u, Design FMI ve Learned Lessons diye farklı farklı döküman tiplerinde altına bağlamışım. E, bunu yapmak için önce bir dokummana gidiyorsunuz. Mesela ben Process FME'ye gideyim. Daha sonra onun geldikten sonra Uses'a ekliyorsunuz e, altına bağlamak istediğiniz dokümanı. Mesela Insert Existing dersem mevcut Winchill'den bir dokümanı bunun altına bağlayacağım. Insert New Document dersem e, dışarıdan yeni doküman yükleyeceğim. Ben Existing diyorum. Buraya number yıldız 0 yıldız diye atıyorum. İçinde 0 geçen Winchill'deki dokümanlar geldi. Ben bunun altına örneğin bir Eee. Döküman seçeyim buradan. Design Record diye bir döküman bağladım. Daha sonra bu, bu işlemi yapar yapmaz dökümanı checkout ediyor. Gelip bunu tekrar üzerine sağ tıklayıp check-in yapmanız gerekiyor. Şu anda mesela bu proses FME'nin altına bir döküman daha bağladım. O zaman ben az önceki popup dökümanıma gidersem şu anda recent access'ten hızlıca ulaşayım. Bunun Structure'ında, artık Process FMI'nin altında bir kırılım daha göreceğim. Ee, az önce bağladım doküman. Bunun altına bir doküman daha bağlamak istersen tekrar buradan Insert Existing ile ya da Insert New Document diyerek altına doküman bağlayabilirim. Böylelikle bir doküman ürün ağacınızda, döküman doküman da isterseniz oluşturabilirsiniz.